Merhaba sevgili web tekno takipçileri Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda Lütfi ben ve sizlerle birlikte internette işte bilgisayarınızın FPS'ini arttırırız Fiyatımızda şu kadar denilen programı satın alıp Deneyeceğiz <gülüyor> Şimdi bilgisayarı kurduk arkadaşlar, neden ekran kaydı almıyoruz? Zaten çok düşük FPS veren bir bilgisayar kurduk. Muhtemelen Counter'da 40 falan alacağız FPS'imizi. O yüzden mecburen ikinci bir açıyla ekranı kaydediyoruz. Şu an Counter Strike'ın açılmasını bekliyoruz. Ay neden bekliyoruz onu da söyleyelim. Her şeyden önce sistemimizin hiçbir programı kurmadan, daha vallahi program bile satın aldık. Tepsini video satın alacağız. Kaç FPS veriyor bir onu görelim. Şu an 110, 110 videoda 40-50 FPS. Ayarları ayarlara da bakalım hocam. Otomatik, çok düşük, düşük yani. Tamam, Ondan daha düşüğü yok zaten O zaman fight Şu an FPS'imiz 40, 50, 60, 50, 40 Alt tarafta göremiyor olabilirsiniz ama biz arkadaşlar size anlık söylüyorum 45, 40, 20, 25 savaş anında bayağı düşüyor Oğlum niye zıplayıp zıplayıp diyorum. Gökyüzünde kaç e bakıyorum ya. 70'lere çıkıyor, yerlerde sürünüyor. Şu an mesela 70 ama bak sıkmaya başladı. 50. hemen 50-40'lara geliyor. Esas bak burada gidecek. Çatışma anında birini vurmaya başladığında ya da birisi size vurursa özellikle FPS bayağı düşüyor. Git bir vurun bakayım. Özellikle olarak bir şey yapmama <gülüyor> gerekiyor. Bayağı gitti arkadaşlar. 25-30'a düşüyor. Tamam. FPS'in bu bilgisayar üzerinde düşük olduğunu gördük. Basıyorum hocam. Bas Aferk hocam ediyorum. ama çalışmaz. Şimdi gelelim programı satın alma kısmına. Bu aşamada ekran kaydı alabiliyoruz. Şimdi ekran kaydı alabiliyoruz dedik ama yani bırakın OBS'i Chrome'u bile ancak açtı. Yaklaşık bir 10 dakika önce Hobiesta'ya tıkladım. Yazıyor abi FPS yükseltici yaz çıkanı satın alalım. Şimdi bir tanesini bulduk, tıkladık. Siz bu arada siteyi bulurlu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun nedeni e, hani bu bir reklam videosu değil öncelikle. Bir de hani bu tarz işlerde artık bulurlamaya başladık. Çünkü bu tarz programları satan siteler, üç aşağı beş yukarı zaten aynı formattalar. Buradan tüm ürünlere geliyorum. ECTS optimizasyonumu bize tüm programları kullanma. Ürünle ilgili hiçbir şey yazmıyor. Tüm programları kullan paketimiz yazıyor. Ben de bir şey çıkmıyor mu? Hayır, buna tıklamıyorsun. Geç hocam ya bizim FPS'imiz az. Demek FPS açıklamasına ya. ne yazıyor? <gülüyor> Oyunlarda FPS'i en iyi şekilde optimize ediyormuş. 50 TL yapıştırıyorum abi. İnşamızda sorun yok şimdi. Şükür yani, şükür o, o da olmayıverdi. Aynen. Karşım yavır oraları geçtik demiyorum bile ki. Az sonra buluşacağız. Siparişimizi verdik arkadaşlar. O aşamaları tanımladık. Gelin görün ki şöyle bir sorun oluştu. Bize akşam 8 buçuk 8, 8 mi dedi? 8'de de şöyle ayrıntılar var. Satın almayı yapıyorsunuz. Satın ha. aldıktan sonra size diyor ki gidin şu Instagram sayfasına mesaj atın. Biz de hemen fake profilimizi oluşturduk. ilgili Instagram sayfasına mesajımızı attık. Arkadaş da bize dedi ki 8'de. Abi dedik şöyle oynamak istiyoruz, böyle oynamak istiyoruz. Yok dedi. Bugün çok güzel yoğunluk var dedi. Akşam saat 8'de kuracağız dedi. Çok e o da... Anydesk diye bir program kurduk. Uzaktan bağlanıp gerekli optimizeyi yapacaklar. Tüm ben. mesele bu. Anydesk diye bir tane programdan bilgisayara bağlanacak. Artık Allah kerim. O yüzden yarın görüşürüz arkadaşlar. Umarız bir işe yarar. Şimdi yarın dedik Akşam ama oldu. bir de ulaştılar bize hemen müsaitseniz kuralım diye buyurun kurun dedik. Lütfen. Çok şey yaptı arkadaşlar bir sürü bir şey kurdu bir şeyleri diseydik Uzaktan diye. bağlandı. Bilgisayar bir hızlanmış gibi mi? Tabi uçuyor şu an. Bir tane program kurdular. Evet şimdi bilgisayarımıza restart attık bunu açalım şimdi. Program kullanırken, kullanırken tüm sorumluluk sizlerde kabul tamam, ediyor musunuz? Ediyoruz. Diyor. Bak programın arayüzü bu lütfen Her oyunda ping online, her oyunda FPS online, bilgisayar hızlandırma özel sunucu 1-2-3 online. Biz her oyunda ehbiyesi aldık arkadaşlar. Çalıştır hocam. çalıştır diyoruz. Sisteme bilgisayar, giriş yapılıyor. Bilgisayarız hackleniyor. <gülüyor> Aktif hale geldi. Programı kapatabilirsiniz dedi değil mi? Ben kapatmayacağım. İşi güvene alayım. Aç bakalım hocam. CSGO. 20 ile 50 arası bir şey almışsın. Aynen. Aynen. 220 çıkıyormuş. Aynen. Çalışıyormuş program. Menü de 70 80 Ayarlarımıza 200. bakalım. Ayarlar Aynen. en düşükte. Tamam. Düşük, düşük, düşük. Çok düşük, aşırı düşük. Bu sefer sanki dolandırılmadık gibi. İyi bir oyuncu olmadığımız için bu arada bunu 70'e çıkartırsa 50 ile 70 arasındaki farkı anlar. Mıyız? Anlamayız. Biz zaten monitör müsaade etmez. Monitör müsaadesi biz zaten yine anlamayız. Yine yani. anlamayız. Gözümüz Yok. müsaade etmez. Biz girene kadar millet takım seçiyor. Üçüncü harita değişmesi. <gülüyor> 30-40 hemen bir şey seçemez, hemen bir şey seç. Abi izleyle olur mu ya? 20 artmış lan. Yapma. Abi bir dakika. Kır. önemli. 10 12 puan artmış. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Yani biz oynayabilsek bayağı oynanır abi bu oyun. Kırklarda şu an. Az önce oynayamıyorduk. PS oyunu için çok Sen bir şey çık için de bir daha ya. deneyelim ya. En kötü botlarla tutturmayı yapacağız Ne yapalım? Böyle bir oyun bulmalıyız ki bu oyuna ilk giren bizi on. Ve bizim oyun yüklenene kadar oyna kimse girmemedi. Lütfen hemen enter, enter bir şey var. Aha girdik Aa, lan. 60 ateş ateş birilerine. Bir gireyim abi bizim aksiyona. Kaç? 25. 20 25 yine yakın mesafede düşüyor. 40 50. Ben Dur bakayım gökyüzünde bakıyorum. 100. Tam o aynı ya. Ateş ederlerken falan biz yani mermi edikçe 30'a falan düşüyor. Kaç FPS baktın mı? 30'lardaydı yine. Biraz kasıyor daha, biraz toparlamış. Ama abi 30 FPS'de e CS:GO oynayamazsın yani. Oynayamıyoruz zaten. Yani. O zaman ne yapacağız yani? Şimdi bu programa geçer not mu senin puanı. puanın? Allah benim puanım çok geçmedi gibi Çağdaş ya. Senin geçti mi? 5-6 puan yükseldi işte. Adam sana bilgisayarı uçuracağım değil mi? Ki FPS yükselteceğim. Zaten gibi. öyle bir şey donanım olarak yükseltmedikten sonra imkansız muhtemelen bilgisayarı harbiden güzel bir optimizasyon yaptı. Evet, bir sürü şey disable etti, enable Arka de. planda çalışan gereksiz uygulamaları falan kapattı. Ne yaptığını ben göremedim. Yorumum şu. Ya değmez ama işlevini yerine getiriyor. FPS'in kadar vur. Yani ancak o kadar vurabiliyoruz zaten Sağol be reis. lan. Abi bu burada sana 3 oldu. 3 oldu. İşte yeah. şu an eskisine göre biraz oynanıyor. Ya oynanıyor da Counter gibi TPS bazlı bir oyunu 30-40 FPS'lerden 60'a bile çıkarsa çok şey değil ya arkadaş. Etkili değil. Efektif değil. Dediğin gibi ya yani yerine getirdi ama siz de görüyorsunuz arkadaşlar öyle büyük bir vaat yok ortada. Yok bu bilgisayar hani çok eski bir bilgisayar. işte duran bir bilgisayar. Yorgun bir bilgisayar. Aslında şeyi de denemek lazım. Normalde mesela ben diyeyim 220 FPS alıyordum. Bu programı kurunca kaç alıyorum? Ya zaten 220 alırken 230 alsam hayatım çok ne şey yani. Çok bir şey Aynen. Arkadaşlar o o zaman bizim notumuz negatif. Benim puanım bu programa 3. E şöyle var ettiği şey çok da iddialı sözler de söylemiş. FPS'i biraz arttıracağını söylüyor. Yani eh yarım çalışıyor yarım çalışmıyor gibi ya. Bilgisayar hızlandırma. Hızlandır hocam. Chrome aç bakayım. 15. 16, 17, 18 Bravo 18, 18, saniye. 18 saniye Önceden 22 saniyede açılıyordu arkadaşlar 19 <gülüyor> O zaman sizlerden bu son dönemde bize bu programı denememiz için çok fazla mail geliyordu Biz de bunu denemiş olduk Geçerli bir program değil bize soracak olursanız Ha bir tık ittirdi mi ittirdi şimdi ya abi yiydi, Her yiğidin neydi o yoğurt Yiğide öldür hakkını yeme Ha yiğide yoğurt ver, yiğide öldür hakkını yeme muhabbetini <gülüyor> Hani <gülüyor> <gülüyor> videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da onu yorumlara ulaştırabilirsiniz. Başka bir webtekno videosuna görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca, Ayrıca ortada bir bağlantı var ona basarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.